Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benney. Evet bildiğiniz gibi başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sizlere siteyim bedava key veren sitelerini gezeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar nasıl alacaksınız bu keyleri ve nereye yazacaksınız hepsini göstereceğim. Hoş geldiniz. Öncelikle Türkçe olan e, Global Klavyenin sitesine giriyoruz. Burada Aşağıda açıklama linki var. Türkçe olduğu için ben bunu başa seçtim. Burada random game'ler var yani random oyunlar var yani random veriyor bazı sözümüz. Öncelikle arkadaşlar bu sitelere kesinlikle, kesinlikle size şöyle söyleyeyim. Ee, yıldızlı al alın ve bildirimlerini açın. Şuradan bakın bildirim bir var. Abone olun bu siteye. Neden yazı soracaksanız Büyük oyunlar geliyor ve ben Size şöyle göstereyim, benim birçok oyunum, yani birçok oyunum buradan çıkma, hani Witcher, Witcher 3 e satın aldık doğru, doğrusu. Ee, GT4 buradan çıkma, Hani sonra bir tane daha oyun vardı. Aynen, şu For Honor'dan değil, For Honor başka yerden de. Ee, bayağı bir oyun oradan çıkma, arkadaşlar, O oradan, o çıkma. Öncelikle. Diyor ki şimdi ücretsiz Steam Kale diyor. Tanks Steam Kale diyor. Başlıyoruz arkadaşlarımla. Adam buradan koymuş. Ee, 200 MB adam burada hepsini vermiş zaten işlediğin şeyine. oyunun gameplay'ini bile vermiş adam. Diyor ki oyunun Steam fiyatı tamamen 2.10 TL diyor. Adam burada adam mı söylemiş herhalde hepsini. Ben bu adamı hani adam diyorum. Eee Buradan görüyoruz arkadaşlar. En yani buradan sigarın indirilmemle bilmem uğraşmak istemiyorum ama ben bir bakayım da. Aynen gidelim ya. Bir şey olmaz. Tamam girdik. Girdik arkadaşlar. Ee, burada bir sürü şey var zaten. Bu bugünkü de vereceğim. Bugünkü de vereceğim. Pitman 2, çıkmış mı lan? Oo, Puluş. Bunu alalım ya. Nasıl alacağız? We to win, team. Yürüme. Bedava mı olmuş bu? Aynen bedava mı? Yok ha bedava, bedava. bedava, bedava mı evet Tamam ta şuraya da Arkadaşlar dediğim bakın Hitwin 2 gelmiş buraya. Bayağı oyun geliyor. Ben ben bayağı bir şey aldım. Zero arıyor. Bir aramasın be. Eee Ben baya bir şey aldım bulan ya. Dediğim gibi arkadaşlar. Sonra Humble Bu burada size yemin ediyorum. Hadi yani, Burada Otis işi bir düşürebilirsiniz yani bazen veriyorlar. Just Cause 3'ü verdiler geçen zaten. Just Cause 3'ü arkadaşlar. E bu arada ben bir çekiliş yapacağım. 70 TL oyun vereceğim bir kişiye. Bunun için Discord adresimiz açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Basıp gelebilirsiniz. Toplayıp gelebilirsiniz. Endişten gelin hani dediğim gibi ya peki nasıl yapıyorsunuz ki aldınız bu ne yaptığınız simleri? Ee, öncelikle mesela ben buradan bir oyuna gireyim craft key diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum kusura bakmayın. Buradan give away su. Bunu install diyoruz. Give away su bunun kendi nasıl diyeyim ekten bu bir şey atma merak etmeyin. Ben de ee, var mı zaten? Var oldu halini Söyleyeceksin diye. Neyse. burada yapmayalım o zaman. Ee, burası da var. Sonra şurası da var. Bu sitede var. Bu sitede bilen bilir zaten bilmeyenler. Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Bu bilen insanlar neden böyle girip Yo, ben biliyorum bunu arkadaş. Sen niye bana bunu anlattın? Arkadaş girme o zaman. Yani, Bilmiyor, biliyorsan girme. Bilmeyenler anlatıyorum ben. Sen bilmiyorsun, Aa, ben bunları biliyordum, Aa, sen bana bunları anlattın dıslak dıslak dısla. Yani yeter. Yani böyle şeyler yapmayın. Yani bili biliyorsanız girmeyin. Videoyu izlemeyin abi. Yani bu kadar da malsanız izlemeyin. Bunları hep söylemişim ben, yani mal olan insanlar izler böyle. Gerizekarlılar, yorumlara yazarlar böyle. ''Ölgir zekalı bana bunu izlettin amına kudumun evladı eee. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada çekilişimiz yakında olacak. Ben her türlü detaylı şeyleri vereceğim. Yapmanız gereken ilk öncelikli şu anki söylediğim şey Discord'a gelmeniz. Video atacağım. O videoda yapmanız gereken tüm her şeyi açıklayacağım. Bunun dışında bir şey yok. Eee Dediğim gibi bu stellerden. Biliyorsunuz açıklama kısmında var. Link TL attım bu bakmayın benim de para kazanmam gerekiyor. Çünkü çok uzadığımı görüyorum. Artvin çok Ben paratın da hani çok arkadaşlar. Neyse. Lafuza lafuza attım. Abone olup aktif aktif olmayı unutmayın. Hoşça kalın.